Soruşturulmasını istiyorlar. Peki neden? Ben bunu çok değerli gazeteci ve bu işlere uzun zaman kafa patlatmış Tolga Özbek'e e, sormak istiyorum. Şimdi e, Sayın Özbek neden bu kadar tepki var? Avrupa Birliği'nden, NATO'dan, Amerika'dan soruşturma isteniyor. Şimdi ortada bir anormallik mi var? E, bunun nedenini bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, şimdi öncelikle burada bir hukuk e, altyapısı olması gerekiyor. 1944 yılında Chicago ile günümüzde hava yollarının işte yolcu taşıma kargo taşıma operasyon esasları bir zemine oturtulmuş durumda. Sonrasında da 2. Dünya Savaşı sonrasında da Birleşmiş Milletler içerisinde ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün getirdiği kurallar var. Yani örneğin Türkiye'den bir uçak kalktı Almanya'ya gidiyor işte Bulgaristan Hava Sahası, Romanya bu tür ülkelerden giderken siz öyle kafanıza esip bir uçağa indiremezsiniz. Bu bir kere uluslararası hukuk anlamında çok ciddi bir kuralların ihlali anlamına geliyor. İkinci ihlal yolcuların seyahat özgürlüğünü engelliyorsunuz. Şimdi burada uçak Belarus tarafından çevriliyor. E, diyorlar ki e, iki taraftan da yerden e, bir bomba ihbarı yapıldı. Pilotlara söyleniyor. Sivil havacılıkta bu tür şeyler hiç e, riske atılmaz. En yakın meydana iner. Böyle bir ayarlıyorlar. Aynı zamanda Uçakta da dört ajanın olduğu iddiası var. Evet. Bu ajanlardan biri de kabin memuruna işte tuvalette şüpheli bir paket gördüğünü aynı anda söylüyor. Pilotlar riske atmadan en yakın meydan Belarus'ta Minsk'e indiriyorlar uçak. ki uçağın aranması lazım. Yolcular aşağı alınıyor. E, muhalif gazeteci, kız arkadaşı var yanında. Ve 4 kişi haricinde kalan bütün yolcu ve mürettebat biniyor, geri dönüyor. Şimdi tabii bu e, konuyla ilgili Belarus'un bence başı epey ağrıyacak. Çünkü bir hukuk kuralı, uluslararası hukuk kuralı ihlali var. Bir de tabii uçak yönlendirilirken Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 uçağı da eşlik ediyor. Buna. Yani gerçekten sanki böyle bir terör riski evet. varmış gibi. Fakat 6 yolcu dönmüyor. Hadi ikisini bir muhalif gazeteci, kız arkadaşı. E, 4 kişi niye dönmüyor? Bunlar da... Olayı belirttiğiniz gibi KGB mi başka bir teşkilat mı başka başka yerlere doğru yönlendiriyor. Ya burada çok önemli bir noktayı deniz. içeride ajanlar olduğu iddia ediliyor. O ajanlar uygun hava sahasına yaklaştığı anda devreye girip bir bomba ihbarı yapıyorlar. Yani işi bir şekilde şeyle oturtmaya çalışıyorlar kitabına. Hani tam hava sahasına yaklaştığı istada bomba ihbarı yapılınca mik havalanıyor. Mecburen evet. pilotlar da kurallar gereği uçağı indiriyor şunu burada mi? evet burada Peki, şu da var evet, yerden hava trafik kontrolörü de bu e, konuyla ilgili bir duyum aldıklarını bir ihbar aldıklarını belirtiyor yani her taraftan işi bağlamışlar, bağlamışlar. gördüğümüz gibi evet. ya, o zaman e, e, sevgili Tolga yani hiç kimse güvende değil yani uçaktan bir yerden bir yere giderken bile hedefteyseniz e, bir şekilde <gülüyor> tutuklanabiliyorsunuz ne bileyim, e, gözaltına alınabiliyorsunuz nasıl olacak şöyle mi? şöyle, şey şöyle yani çünkü size. suçlu değil ya suçlu olsa zaten havalimanına giremez ki Muhalif evet. bir gazeteci. Evet. Ee, bir hakkında bülten çıkartılır, uluslararası çağrılar yapılır. Bunun gibi suç takibi gerçekleşir ama şimdi bizim yurt dışındaki uçuşlardaki e, hukuksal altyapımızı biraz önce de belirttiğim gibi o 1944'te belirlenen Chicago Konvansiyonu. Sonrasında Birleşmiş Milletler içerisindeki ICAO'nun standartları var. Şimdi ne oldu? Belarus bu hareketi yaptı. işte muhalif gazeteci aldı. Tamam. Bugün Hemen Air Baltic Havayolları bir açıklama yapıyor. Letonya'nın şirketi, bayrak taşıyıcı şirketi bizimle de uçaklarımız Belarus hava sahasına girmeyecek. Hemen sizin de belirttiğiniz gibi haberin içinde Avrupa Havacılık Emniyet Dairesi, EASM'nin açıklama yaptı havayolu şirketlere önlem alın. Yani birçok havayolu şirketi Belarus'a uçmayı durdurur. Havayolunun durdurulması demek işte son bir buçuk yıldır salgınlarla görüyoruz. Turizmin baltalanması demek, ihracatın, ithalatın, hava kargonun sona ermesi demek, bir ülkenin dışarı açılan damarlarının kesilmesi demek. Bu iş bence epey Belarus'un başını artacak çünkü yaptırımlara kadar gidecek. Belki diyecek ki ICAO soruşturma açtı zaten, ee, Belarus hava sahası güvenli değildir diyecek, kimse girmeyecek belki hava sahasına. Bırakın uçuş kesmeyi, bunlar tabii çok riskli hareketler. Evet. Tolga Özbek çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan ötürü. Çok teşekkürler. Görüşmek İyi yayınlar üzere. kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet